Merhaba, benim adım Sara ve kan şekeri seviyenizi kontrol etmek için bir tedavi bulmakla ilgilendiğinizi tahmin ediyorum. Bu yüzden, bu ürünü satın almadan önce, Diabakore hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatacağım videonun sonuna kadar kalın. Ayrıca bazı çok önemli uyarılarım da var, bu yüzden paranızı boşa harcamamak ve sağlığınızı riske atmamak için size söyleyeceklerime çok dikkat edin. Peki Diabakore nedir? Diabakore kan şekeri seviyelerini kontrol etme girişimlerinde başarısız olanlar için yaratılmış bir ilaçtır. Birkaç yıl sonra diyabete yakalanmak son derece normaldir, bu nedenle bunun sizin hatanız olmadığını bilmelisiniz. Gerekli tüm önlemleri alsanız bile, bu sorunla başa çıkmak yine de büyük bir güçlük olabilir. Dolayısıyla istediğiniz sonuçları alamıyorsanız ve enjeksiyon, ameliyat veya pahalı tedaviler olmadan iyileşmek istiyorsanız, bir çare kullanmayı düşünmelisiniz. Bu durumda diyabakore en iyi seçenektir. Diabakore, diyabeti kontrol altında tutmak için piyasadaki en iyi çözümlerden biridir. Diabakore'un günlük kullanımı, görme azalması, aşırı susama, sürekli açlık, ağrı, yorgunluk, depresyon, aşırı kilo ve sağlığınızı bozan diğer korkunç semptomlar gibi diyabetin neden olduğu tüm hoş olmayan etkilere son verir. Kan şekeri seviyelerinin kontrol altına alınmasıyla tüm bu belirtiler ortadan kalkacaktır. Bu şekilde Diabakore kilo kaybı, kardiyovasküler dolaşımın iyileşmesi, vücuttaki enerji seviyelerinin artması gibi birçok olumlu sağlık etkisi sağlar. Vücudu aşırı şeker üretiminden korur ve kullanımın ilk birkaç haftasında deneyimlemeye başlayacağınız sayısız diğer faydaların yanı sıra. Diabakore, dünyanın her yerindeki doktorlardan iyi yorumlar alarak yüksek kalitesini ve etkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. İlaç doğal ve kalitelidir ve hiçbir yan etkiye neden olmaz. Müşteriler Diabakore'dan memnun ve birçoğu uzun süredir kullanıyor. Diabacore'un kullanımı ile ilgili olarak, iyi ve uzun süreli bir etkinin düzenli ve doğru kullanım gerektirdiği açıkça belirtilmelidir. Şirket, kullanıcıların kapsülleri her gün almalarını önermektedir. Ama bakın, Diabakore satın alacaksanız, bilmeniz gereken önemli bir uyarı, satın alacağınız web sitesi konusunda dikkatli olmanız gerektiğidir. Çünkü Diabakore yalnızca resmi web sitesinde satılmaktadır. Bu ürün Amazon'da veya eczanelerde satılmamaktadır. Bu nedenle, size yardımcı olmak için, bu videonun açıklamasında resmi web sitesinin bağlantısını aşağıda bıraktım, böylece orijinal ürünü satın aldığınızdan emin olabilirsiniz. Sadece linke tıkladığınızda üreticinin resmi web sitesine yönlendirileceksiniz ve siparişinizi verebileceksiniz. Formu doldurduktan sonra, siparişinizi onaylayacak bir temsilcinin aramasını bekleyin. Umara bilinmeyen olarak görünebileceğinden lütfen dikkatli olun. Aramaya cevap vermezseniz, siparişiniz işleme alınmayacaktır. Bu yüzden bunu aklınızda tutun ve telefon çaldığında cevap verin. Siparişiniz birkaç gün içinde evinize teslim edilecek ve ürün için yalnızca ürünü evinizde teslim aldığınızda ödeme yapmanız gerekecektir. Diabakore şimdi %50 indirimli promosyon fiyatıyla ama acele edin. Dünya çapında binlerce insan Diabakore'un şaşırtıcı etkilerini keşfediyor ve aynı anda 6 ünite veya daha fazla sipariş veriyor. Ürünün kalitesini korumak için yılda sadece 1500 adet üretilmektedir.